Sen bu da Ben Emir'e. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, like yapmayı ve de değerli görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Diyorum ve de başlıyorum. Bugün konuğum çok sevgili ürünüm Laneige. Hep alerjenik Tisa maskesi, uyku maskesi. Uyku maskesi diyor ama uyku maskesi dediğine bakmayın. Ben canım ne zaman isterse kullanıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Minnoş bir boyu var Ben de Çantamı atıyorum. Sürekli benimle durmadan kullanıyorum arkadaşlar. Cildiniz hassassa, nem ihtiyacınız varsa, cilt bariyerinizin onarımına ihtiyacınız varsa... Sizin almanız gereken SOS ürünlerden birisi bu arkadaş. Benim SOS ürünlerimden biridir kendisi çünkü. Sivilcem mi var, egzaman mı tuttu, Canımı mı sıkıldı cildim bir kendi kafasına göre mi takılıyor? O zaman hop hemen bu arkadaşa elim gider cildime şöyle bir bandırırım birazcık böyle güzel güzel. Şöyle bir yayarım böyle. Burada cildimde fondöten yok şu anda rahat rahat takılıyorum o yüzden. Bakınız çok güzel, doğal, kokusuz, alkolsüz, parabensiz ve de pek çok zararlı etken maddelerden hiçbirine sahip olmayan doğal, çok güzel bir ürün kendisi arkadaşlar. Aynı zamanda içerisinde benim favori etken maddelerimden biri olan Sisa yani Santella Asitica bulunuyor arkadaşlar. Santella asitika cildimizin onarımını sağlayan, sivilce karşıtı diyebileceğimiz kabarma gibi bir pek çok sorunlara iyi gelen, tedavi eden, yaşlanma karşıtı bakım yapan süper bir içerik. Benim için bir süperstar. Ve e, bunun diğer sisalardan farkı, onu diğerlerinden ekstra güzel kılan şey nedir derseniz. Bunun içeriğinde fermente edilmiş orman mayası ekstratı bulunuyor arkadaşlar. Bu da onu diğer sisa içeren, madecoside içeren kremlerden, etken maddelerden çok daha aktif, etkili kılan bir hale getiriyor. Ürünün aynı zamanda ciltte çok light bir etkisi var. Sürdüm yapış yapış oldu. 10 saat bekleyeceğim. içine çeksin gibi bilerdiniz. Söz konusu değil. Çok light bir ürün. Çok güzel. Sürdüğünüz gibi içine çekiliyor. Bu açıdan da ben çok seviyorum. Bunların yanı sıra içerisinde pantenol yani B5 dediğimiz vitamin. E vitamini ya da çay ağacı yaprağı yağı gibi pek çok güzel anti-inflamar yaşlanma karşıtı bakım yapan hatta UVB ışınlarına karşı da koruma sağlayan güzel bir içerik listesi barındırıyor cildimiz için. Benim Hepinize can gönülden tavsiye edeceğim bir ürün. Benim SOS ürünlerimden biridir. Eğer Instagram'da da beni takip ediyorsanız zaman zaman paylaşım yapıyorum. Çok aktif değilim ama zaman zaman paylaşım yapıyorsam rutininden. Genel olarak içerisinde Sisa'yı mutlaka görürsünüz. Çünkü Sisa benim favori maddem. Onarıcım, kurtarıcım, her bir şeyim. O yüzden ya böyle çevremde herkese önerdiğim bir madde. Alırlar almazlar o ayrı ama benim önerdiğim bir madde. Ee, çok güvenerek kullanıyorum hepimizin DNA'sı farklı asla bunu unutmayın lütfen ama önerdiğim insanlardan böyle sorunu cildi olanlardan hep çok güzel dönüş aldığım bir ürün ee, yerli yabancı yorumları okuduğum zaman da öyle olduğunu gözlemliyorum bu da ayrıca mutlu edici bir şey ee, bunun ürünün orijinal boyu 60 mil arkadaşlar bu da bakayım 10 milik bir ürün çok bereketli öncelikle bunu söylemek istiyorum büyük boyuna da direk alabilirsiniz ama ben risk almayayım derseniz küçük boyla devam edebilirsiniz veya öğrencisinizdir, ekonominiz yeterince iyi değildir. O zaman minik böyle setler var. Bunlardan da alabilirsiniz arkadaşlar. Ki ben cildim hassas olduğu için bir ürünün direkt orijinal boyunu değil, minik boylarını almayı tercih ediyorum. Onları deneyimledikten sonra orijinal boylarını almak benim için daha mantıklı oluyor. Çünkü cildime iyi gelmeyebiliyor. Bu çok ünlü bir marka da olsa hiç fark etmez. Cildimde ters tepebiliyor. Benim cildim gerçekten süper hassas, egzamalı bir cilt. Dolayısıyla kullandığım ürünler ne kadar iyi olursa olsun pek çoğunuza iyi gelen şeyler benim cildimde ters tepebiliyor. O yüzden benim kendi üzerimde denediğim yöntemi sizlerle paylaştığım için tavsiyem size önce küçük boyunu alın varsa sonra büyük boyuna geçin. Bunun da böyle minik setleri sanşakta satılıyor. Ben e, öğrenci arkadaşlarımıza özellikle düşünerek böyle Minik setler yapmaya çok özen gösteriyorum ki büyük boyunu almaya bir öğrencinin bütçesi yetmeyebilir. Ama böyle minik setleri almak onlar için avantajlı olabilir. Bittikçe de tedarik edebilirler açıkçası. Ben kendi adıma böyle düşünüyorum. O yüzden ister yetişkin olun, yani kendi paranızı kazanan bir birey olun, ister öğrenci hepinize uygun fiyatlı bir alternatif olarak Senşat'ta böyle minik setler şeklinde satışa sundum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar ben ürünü çok seviyorum anlamış olduğunuz üzere. Eğer e, bu ürünü kullanan biriyseniz şu an beni izliyorsanız yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Sizin görüşünüzü de öğrenmiş oluruz bu şekilde. Videonun başında da belirttiğim gibi görüşleriniz benim için çok değerli. Aynı zamanda algoritma açısından da yapacağınız beğeniler, kanalıma abone olmanız bir destekleriniz açısından çok önemli arkadaşlar. Gelecek videoda ne olsun siz belirlemek isterseniz yorum bırakabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.